Herkese merhabalar. Malum Kurban Bayramı da yaklaşıyorken sizlere faydalı bir içerik üretmek istedik. Uzman kasaplarla birlikte çok merak edilen soruları yanıtlayacağız. <gülüyor> Buzlukta saklanan etin lezzeti kaçar mı? Biraz tabii kaçar. Peki ne yapmalıyız kaçmaması için? Yani mümkün mertebe erken kullanacaksınız. O da onu yani yine koşullarında saklayacaksınız. Başka bir durum yok. Kurbanda kesilen eti nasıl saklamalıyız? İlk kestiğiniz zaman buzdolabının altına sereceksiniz. Havalandırma olacak. Sıfır derecede dinlendireceksiniz. Sıfır derecede dinlendirdikten sonra onu daha sonra poşete buzdolabı şartlarında kaldırabilir, saklayabilirsiniz. Kurban eti hemen mi yenmeli? Birkaç saat bekletilmeli mi? En az 24 saat bekledim. Esas normali 24 saattir. Yani sağlık açısından en iyi 24 saattir. Hemen yenilmemesi doğru değil. En azından, en azından bir alt saat dinlenmesi gerekiyor. En az. evet. O zaman eti kestikten sonra hemen bir yemek çok doğru bir şey değil Değil. Kurban etinden hayvanın kekik yediği anlaşılır mı? Yani şu an anlaşılmaz. Ee, şöyle, zaten hayvanlar şu anda entegre tesisle besleniyor. Yani besli, besli hayvanı. Ama bizim doğunun hayvanı yine yaylınlara çıktığı zaman evet biraz Farklı yani, doğu ile batı farklı. Doğudaki hayvan mı daha lezzetli yoksa batıdaki hayvan mı? Yani şimdi batıdaki hayvan genelde besi hayvanı. Doğudaki hayvan da genelde yaylım hayvanı. Yani o daha lezzetlidir. Ama tercih gelen hepsi batı hayvanı. Sosyal medyada görüyoruz artık bazı kasaplar ete farklı şeyler Doğru. uyguluyor. Bunlar tamamen show için mi yoksa etin lezzetine bir etkisi var mı? Tamamı showdur. Yani onların hiçbir özelliği yoktur, herhangi bir katkısı da yoktur. Hatta tam tersi, tam tersi etin lezzetini alıyor. Yani eti et gibi yiyeceğiz. Onlar hep göstermelik, yani şovmenlikten öte hiçbir şey değil. Eti kavurma yapıp saklamak doğru mu? Evet doğrudur. Pişirdikten sonra yağlı 200 gram yağ beraber pişirdikten sonra istediğimiz kadar saklayabiliriz. Kavurmayı çiğ mi saklayalım, pişmiş mi saklayalım? Pişmiş. Tabii. Bozulmuş bir eti nasıl alırız? Ya da buzdolabında durdu hiç buzdolap koymadık. Ama et bozuldu. Yani normalde bir etin yukarıda yani sıfır derecede 04 derecede bir üç d4 gün bir şeyi var yani kıyman haricinde hafif rengi atar ama herhangi bir şey olmaz. Ya kokmuş eti zaten kokmaz mı? Fokusu belli Kokuldan. oldu Yani belli oluyor. Sizler kurban etini nasıl saklıyorsunuz yorumlarda bizimle paylaşın kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın.